Özellikle son dönemlerin tekniğinden bahsetmek istiyorum. IMDR, EFT. Hı -hı. Bunlarla ilgili ne NLP. düşünüyorsunuz? NLP gibi. Yani o kadar çok teknik var ki. Burada ben bir yabancı yazarın e, anekdotunu anlatayım. Der ki bir insanın ruh sağlığına yardım etmek istiyorsanız beş tane yolunuz var. Ya teorik yaklaşırsınız. Teorik terapist olursunuz. Psikolog olursunuz. Hı -hı. Veya psikiyatrist olursunuz. O alanın uzmanı teorisi. Teorileri çok iyi bilirsiniz o zaman diyor. Kim size gelse ona uygun bir teori vardır elinizde. Yahut tekniker terapist olursunuz diyor. Teknikleri çok iyi bilirsiniz. O zaman ee, işte efendim BDT geçerlidir. BDT tekniğini öğrenirsiniz. Psikanaliz geçerlidir. Onun tekniklerini öğrenirsiniz. Ama bunun teorisinden kendinizi muaf tutarsınız. Teorisine dönemezsiniz yüzünüzü. Teknikler geçerli olur. Üçüncü ekip diyor, modayı takip eder. diğer modası vardır, EMDR <gülüyor> kursuna gider. Rüya analizi vardır, rüya analizine gider. Efendim, evrene enerji gönderme kursu vardır, evrene enerji gönderir. Kim son Moda, zamanlarda... Modayı çok iyi bilir, EMDR'ı bilir, onu bilir, bunu bilir, FET'yi, NLP'yi. Moda neredeyse uçta yaşar, ne çıktıysa onun kursuna gider. Dördüncü grup diyor, e, bu grup egzantriktir. Bu uzmanlar bir şey yapar olur ...aynısını siz denersiniz, bir türlü olmaz. Çünkü o bir tutam kendinden katıyordur. Adamın kendi karizmatiktir diyor. Beşinci grup vardır. Bunlar hakiki tedavi eden gruptur. Gerçek terapisttir. Kimdir onlar diye soruyorsunuz Arthur Freeman'a. Diyor ki, ilk dördünü bir arada yapabilen. Kesinlikle, <gülüyor> kesinlikle hocam. Bu... ben teknik, sadece modanın takibine karşıyım. Sadece tekniker terapist diye karşıyım. Geldim evinize su damlatıyor... Ee, diyelim ki musluğunuz conta'yı değiştirdim. Basınçla ilgili hiçbir bilgim yok. Nedir su basıncı hiç bilmiyorum. Basıncı azaltmak için vanayı kısmam gerektiğini bilmiyorum. Çünkü öyle bir teorim yok. Basınç üstüne bir fikrim yok. Ee, fizik ilkelerden bir haberim. Conta'yı değiştirdim bitti dedim. Gittim. Bir de hocam. Teoriden muafım. Tekniğim var teorim yok. Ee, son zamanlar... Modayı bilmiyorum. Evet. Maalesef. Yeni modelleri tanımıyorum. Dolayısıyla sizin musluğunuz tamir olmamıştır aslında. Evet. İnsanda bunu düşünün evet. binlerce değişken var. Kesinlikle.